Motra, motra. Bu ne lan? Moitra, moitra. Neyi benziyor? Geberceğim lan seni. Olacaksın. Dur, tamam, dur oğlum, dur. Alıp dur, olacaksın. Anlattın mı